Abuzer bir sınavın süresiyle o sınavdan alınan not arasında bir bağlantı olup olmadığını öğrenmek istiyor. İlginç bir soru. Çoğu öğrenci bu gibi konuları düşünebilir ama Abuzer bunu araştıracak kadar meraklı biri. Bunun için bir önceki senenin sınavlarının süreleri ve sonuçlarını içeren verileri topluyor. Soruda bizden bu verileri saçılım grafiğine aktarmamız isteniyor. Gelin önce verilere bir bakalım. Burada üç satır görüyorum. Birincisinde sınavın hangi derse ait olduğunu görüyoruz. İkinci satır, dersin günün hangi bölümünde yapıldığını, üçüncü satır ise o sınavdan alınan ortalama notu gösteriyor. Aslında bu veriyle çalışırken dikkatli olmamız gerekiyor. Dersin içeriği ile o dersin ne zaman verildiği arasında da bir korelasyon olabilir. Fakat bu soru için önce Abuzer'in topladığı veriyi olduğu gibi kullanıp, Soruda da bizden isteneni yapmaya çalışalım. Yani bu veriyi bir saçılım grafiğine aktaralım. Evet, bakalım grafikte ne var? Yatay eksende zamanı görüyoruz. Abuzer yaptığı bu araştırmada, zamanın alınan notu etkileyip etkilemediğini öğrenmek istiyor. Bunun için zaman yatay eksende yer alıyor. Etkilediği düşünülen değişken yatay eksene, etkilendiği düşünülen değişkense, Dikey eksene konulmuş. Şimdi, bütün noktaları grafik üzerinde işaretleyelim. Birinci zaman diliminde ortalama not 93'müş. Tam burası. Altıncı zaman dilimi not 87. Evet, altıncı zaman dilimi ve not 87. Doğru yere koyamadım. İsterseniz hemen yerini değiştirelim ve 87'ye koyalım. Evet, şimdi oldu. İkinci zaman dilimi ve not 70, dördüncü zaman dilimi ve not 62, 4 ve 62 işte burası. Yine dördüncü zaman dilimi ve not 86 tam burası. Birinci zaman dilimi ve 73, 1 ve 73. Üçüncü zaman dilimi ve ortalama not yine 73. Üçüncü zaman dilimi ve 73. Birinci zaman dilimi ve not 80. Burası. Ve son olarak, üçüncü zaman dilimi ve ortalama not 96. İşte bitti. İlk bakışta bariz bir bağlantı yok diyebiliriz. Bakalım noktaları doğru yerleştirmiş miyiz, kontrol edelim. Evet, doğru olmuş.